Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız arkadaşlarım son haftamızın artık son konularını işliyoruz ve olasılığın konu testini bu videoda beraber çözeceğiz, beraber parçalayacağız, beraber bitireceğiz ve ondan sonrasında sadece ama sadece ufak bir konu ve ufak bir konu testi kaldı o da istatistik dilerseniz vakit kaybetmeyelim videoyu beğenin kanala abone olun arkadaşlar bu benim motive ediyor ekstra Hatta e, topluluk kısmında da bu kanala abone olan ve olmayan olmadan izleyenlerle alakalı bir şey paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü cidden e, artık böyle inanılmaz derecede e, büyük oranlara ulaşmış durumda videoları izleyip e, faydalanıp abone olmadan izleyenlerin sayısı inanılmaz derecede yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum. 6 yüzü bulunan hilesiz bir zarın yüzlerine G A L A T A harfleri yazılıyor. Yani Galata kelimesinin harfleri yazılıyor. Irmak buzarı 6 defa arka arkaya atıyor. Irmağın attığı zarlarda üst yüze gelen harflerin ilkinin G, sonuncusunun A olma olasılığı soruluyor. Şimdi 6 defa atıyor ama ama ama bize sadece ilki ve sonuncusuyla alakalı bir olasılık sorulmuş arkadaşlar. Şimdi i̇lkinin g gelmesini sonuncusunun da a gelme olasılığı isteniyor bizden. İlkinin g gelme olasılığı g'den bir tane var toplamda 6 tane yüzü var bu zarı 1 bölü 6'dır çarpı sonuncusunun a gelme olasılığı a'dan kaç tane var 3 tane. Yani bu zarın zaten 3 yüzü a harfinden oluşuyor. ve Toplam 6 yüzü var demek ki bu olacak. O halde arkadaşlar 3 ile 6'yı sadeleştirin işte burası 2 üst taraf 1 alt taraf 12 o halde cevabımız b seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim ikiye. Güzel de bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemenizde fayda var. İkisinin ismi Ali olan 5 arkadaş tuttukları takımın maçını izlemek için Erdem'in evinde toplanıyorlar. Erdem demiş ki akşam gelin biz de maç izleyecek demiş. Erdem oturma düzenini arkadaşları eve gelmeden tasarlayıp sandalyelerin arkasına yazmış. Plan kurmuş adam yani. Kim hangi pozisyonda, hangi yerde maç izleyecekse bunun planını kurmuş adam önceden. Sonra da gitmiş sandalyelerin arkasına isimlerini yazmış. O kadar da takıntılı yani. Arkadaşlarının hepsi aynı anda Erdem'in evine gelmiş ve sandalyelerin arkasına bakmadan oturmuşlardır. Erdem kendi sandalyesini bildiği için ortadaki sandalyeye küt diye oturmuş. Tamam. Düzen takıntısı var o Küt diye oturmuş. Peki. Geriye kaldı 4 kişi. Bu 4 kişi normal şartlar altında kaç farklı biçimde sıralanabilir? 4 faktör yer. Ki normal şartlardayız ha. Hocam işte 2 tane Ali var. 4 faktör bölü 2 faktör olmaz. Niye? Aliler birbirinden farklı. İsimleri aynı sadece. Ama Aliler birbirinden farklı. Tüm durum 4 faktöriyeli. Yani tüm durum 24. Hadi 4 faktöriyeli de silelim. 24 diyelim. Şu yanlış. Böyle düşünmeyeceğiz. Pekala. Üst tarafa ne yazacağız? İstenilen durumu İstenilen durum. Onur buraya otursun. Tek farklı biçimde. Anıl buraya otursun. Tek farklı biçimde. Ama Aliler yer değiştirebilir. iki farklı biçimde. Dolayısıyla üst tarafa da 1 çarpı 1 çarpı giden 2 yazacağız. 2 bölü 24 bize 1 12'yi verir. Doğru cevap da B seçeneği olur deriz sevgili gençler. Geçtim 3'e. A ve B noktasından hızları farklı olan iki araç aynı anda birbirine doğru yola çıkıyorlar. A ve C noktaları ile B ve C noktaları arasındaki tüm yolların uzunlukları da birbirine eşitmiş. Yani arkadaşlar şu yolların tamamı X kilometre ise bu yolların tamamı da X kilometre. A'dan yola çıkan araç B'den yola çıkan araçtan daha hızlıymış bakın. Bu daha hızlı. Şimdi yollar birbirine eşitse normal şartlar altında aynı anda B noktasında olacaklar değil mi? Ama ee, A daha hızlıymış. Hızları birbirine eşit olaydı. B noktasında karşılaşır ama daha hızlı olduğu için A Demek ki buradaki B noktasına ilk gelen isim A olacaktır. C noktasından hareket eden de ya şuradadır ya buradadır ya da buradadır. Yani daha B yoluna gelememiştir. Şimdi o halde Araçların karşılaşma olasılığı sorulmuş ya bize A için C ya burada ya burada ya burada olduğu için A için şu an C ye noktasına gidebilmek için 3 farklı yol seçeneği var. Ve bunlardan birisinde de C noktasından yola çıkan araç var. Dolayısıyla gençler ben ne diyorum? Bir tane istenilen yol var. Üç tane de toplam yol var. Cevabımız ne olur? 1 bölü 3 olur. Devam ediyorum dördüncü sorumla. A ve B sayıları belli miktarda küçük kağıtların üzerine yazıldıktan sonra kağıtlar katlanıp bir kavanozun içine atılıyor. Bu kavanozdan ilk çekilen kağıtta A sayısının yazıyor olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Şimdi A ve B sayıları atılmış ya demek ki bizim kavanozumuzda K kadar A yazılıysa 3K tane de toplam kağıt var o zaman A yazan kağıt sayısı K B yazan kağıt sayısı da 2K olur toplam kağıt sayısı 3K olduğu için bu cepte şimdi gelelim ikinci bilgiye. Çekilen kağıt kavanoza tekrar konulmadan arka arkaya 2 kağıt çekilirse birinci kağıtta B, ikinci kağıtta A yazıyor olma olasılığı 8 bölü 33'tür. Şimdi birinci kağıtta B yazıyor olma olasılığı nedir? 2K bölü 3K'dır. Yani arkadaşlar 2 bölü 3'tür. Çarpı. Şimdi ikinci kağıtta A yazıyor olma olasılığı. A'dan kaç tane vardı? Hocam K tane vardı. Bölü. Şimdi çekilen kağıt kavanoza tekrar konulmuyor ya. Toplam 3K tane kağıt vardı ama... Bir tanesini az önce çektik. İşte bu e, sayı 8 bölü 33'müş arkadaşlar. O halde 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 4. 3'e böldüm, 3'e böldüm, 11. İçler dışlar yaparsanız 11k eşittir. 12k 4 yapar. Buradan k eşittir ne gelir? 4 gelecektir. Tüm kağıtların üzerine yazan sayıların toplamı sorulmuş Şimdi ben k'yı da buldum. K'yı da buldum. K eşittir 4'müş. O zaman kaç tane a vardı k tane o zaman 4 tane a varmış kaç tane b vardı 2 k tane o zaman 8 tane b varmış 4 tane a'nın toplamı 4 a'dır 8 tane b'nin toplamı 8 b'dir 4 parantezin alırsanız a artı 2 b bize cevabı verir o halde cevabımız b seçeneğinde verilmiştir deriz ve devam ettim bir diğer sayfamdaki bir diğer soru 5. soruyla Aşağıdaki aşağıda iğnesiyle kalem ucu arasındaki mesafeleri verilmiş 3 tane pergel görseli var analitik düzlemde, 0'a 0, 0 7'ye 0 ve 4'e 4 noktaları işaretlenmiş ve bu 3 e, pergelin iğneleri 3 farklı noktaya rastgele konulup kalem uçları bir tam tur çevrilip 3 tane çember çizilmiştir. Buna göre merkezleri A, B ve C olan çemberlerin 3'ünün kesişim bölgelerinin e, olma olasılığı nedir? 3'ünün de kesişim bölgesi olsun istiyor. Şimdi bu soru biraz böyle düşünüleceğimiz bir soru. Nasıl düşüneceğiz? Öncelikle bir analitik düzlem düşünelim şöyle. Şöyle. Şimdi bir tanesi sıfıra sıfıra konuluyor. Öteki yediye sıfıra konuluyor. Şurası yedi. Burası sıfır. Öteki de dörde dörde konuluyor. Yani dört şuralarda bir yerde olsun. Diğer dört de burada. Yani şuraya konuluyor. Tamam mı? Onu şöyle net gösterelim. Şimdi gençler. Gösteremedim yala. Heh. Tamam. Şimdi bir tanesinin yarı çapı 3 santim olacak. Diğerinin yarı çapı 4 santim. Bir diğerinin yarı çapı da 5 santim olacak. Ve ben bunları tutup çevireceğim. Çevirdikten sonra 3 çemberin de kesişim bölgesinin olma olasılığı. Bir kere zaten üç tane farklı çember merkezleri bu noktalar seçilecekse 3 farklı nokta seçilecekse 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 tane çember oluşur. 6 tane. Yani bu benim tüm durumu. Tüm durum. Peki bunların kesiştikleri hangi durum onları bulmamız gerekiyor şimdi. Arkadaşlar 0 noktasına 3 santimetreliği koyarsak Tamam yarı çapı 3 santim olanı koyarsak Bu çember şu şekilde Bir çember olacaktır Ve şurası da 3 olacaktır Tamam Daha sonrasında 7'ye 0 noktasına 7'ye 0 noktasına dörtlüğü koyarsak Şu şekilde bir Bakın 3 ile 7 arası 4 santimetre ya Şöyle bir çember verecektir bize Şu şekilde Ve gördüğünüz üzere Eğer ki Yarı çapı 3 birim olan buraya, yarı çapı 4 birim olan buraya konulursa zaten bu çemberlerin kesişim noktası olmadığından diğeri istediği kadar kesişim noktasına sahip olsun 3'ünün birinden kesiştiği bir nokta yoktur. Dolayısıyla gençler bu burada 3 santimlik burada 4 santimlik buradayken İsterseniz 5 santimliği buraya çizin. Yani bir tane durum için keseşimi olmaz. Pekala bir tane kesişim olmayan bir durum bulduk. Peki şimdi size sorum şu. Ben dördü bu tarafa yani şöyle dördü bu tarafa üçlüyü şuraya çizsem yine bir keseşim oluşur mu? Oluşmaz. Dolayısıyla bir tane daha keseşimi olmayanı bulduk. Diğer tüm durumlarda. Yani üçlüyü buraya, dörtlüyü buraya, beşliyi buraya veya beş buraya, dört buraya, üç buraya veya üç buraya, beş buraya, dört buraya, 5 3 4. Hiç fark etmez. Bunların alayı çizildiği takdirde üçünün de kesişim noktası oluşur arkadaşlar. Neden? Çünkü en uzun mesafe şurası ve 7'ydi. Diğerlerinin uzaklıkları bakın şurası 4 ya. E şurası da 4. 4 kök 2'dir. Şurası 3 şurası 4 burası 5 birimdir dolayısıyla bütün hepsinin de kesişim noktası olmak zorunda yani bizden istenen durum istenmişti ama istenmeyen duruma dediğimiz bizim 2 tane istenmeyen 2 tane ise toplam 6 durumdan 4 tanesi isteniyordur istenen duruma dedi 4 tüm durum 6 4 bölü 6'dan cevabımız 2 ve 3 olur 2 bölü 3 olur. Yani cevap B şıkkında verilmiştir deriz. Bu arada bu sorunun cevabı da cevap anahtarımızda A olarak verilmiş. Cevap B olacaktı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Diyorum ve 6. soruyla devam ediyoruz. Sema odasının duvarlarına edebiyat dersi için 4 tane pembe ve 5 tane sarı yapışkanlı kağıt asmıştır. Yapışkanlı kağıtlardan ikisi zamanla yapışkanları zayıflayarak duvardan düşmüş. Düşen kağıtların renklerinin aynı olma olasılığı soruluyor. Şimdi... Düşen kağıtların renkte iki tanesi düşmüş ya. Ya dört tane pembeden ikisi düşmüştür. Bunları seçeriz. Veyahut, veyahut beş tane sarıdan ikisi düşmüş de olabilir tabii ki. O halde arkadaşlar. Dört pembeden ikisi artı beş sarıdan ikisi. Hocam niye çarpmadık? Çünkü bak bu olayı bitirdin. Olay bitti. Dört tanesinden ikisini seçtin. mesela 4 dört tane seç demiyor ki. dördünün ikisi çarpı beşin ikili desen. İki tane kağıt seçeceksin onlara düşüreceksin. Peki tüm durum ne? Hocam toplam 9 kağıt vardı ikisinin düşmesi de tüm durum olacaktır. Aha da şöyle. Peki 4'ün ikilisi 6, 5'in ikilisi 10. 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 2'den gençler 36 yapar. Yani üst taraf 16, alt taraf 36. 4'e böldün 4, 4'e böldün e 9. Doğru cevap 4 9 olacaktı. Yani cevap bursaydı deriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 7. sorumla. Bir basket potasına, onun cevap anahtarı doğruydu değil mi? Altının cevap anahtarı. Bursa tamam sıkıntı yok. Devam. Bir basket potasına tek bir atışta Buğra'nın basket atma olasılığı A, Buğra'nın basket atma olasılığı da 2A-1'dir. Buğra A olasılıkla, Burak da 2A-1 olasılıkla basket atabiliyormuş. Bu hedefleri arka arkaya 3er atış yapan Buğra ve Buranın yalnızca son atışlarında basket atabilmelerinin olasılıkları oranı kaçtır diye sorulmuş. Pekala. Şimdi Buğra'nın 3 e, atıştan sadece son atışını basket atma olasılığını düşünelim. Bu nedir arkadaşlar? Atamama olasılığı 1-A. Birinci atışı atamadı. İkinci atışı atamama olasılığı 1-A'dır. Olasılık devam ediyor. Çarpmaya devam ediyorum. Çarpı. Üçüncü atışta basket atma olasılığı A'dır. Buğra'nın ise basket atamama olasılığı 1-2A-1'dir. Yani 2-2A'dır. Yani 2 parantezinde 1 eksi a'dır. Yazıyorum 2 parantezinde 1 eksi a atamadı. 2 parantezinde 1 eksi a atamadı ve atacak. Şimdi 2 a eksi 1 diyeceğiz o halde. Şu an basketi attı. Oranı sorulmuştu. Böldük şöyle tam tersi de olabilir. 1 eksi a'lar birbirini götürdü. Üst tarafta sadece a kaldı. Alt tarafta da 2 çarpı 2 4 olduğu için 4 parantezince de 2 a eksi 1 kaldı. Şimdi cevabımız bu olabilir ama bunun tersi de olabilir. Yani 4 parantezinde 2A 1 bölü A da olabilir. Ki o da zaten D seçeneğinde mevcut. Cevabımız denizli. Hangisinin hangisinin oranı olduğu sorulmamış çünkü verilmemiş. Dolayısıyla bunu ters de çevirirseniz oranı yine bulmuş olursunuz. 8. soru. 8. soruda ise yukarıda 16 bölmeden oluşan şeridin her bölmesine bir harf yazılmıştır. S, M, L, Hoca, Matematik bunun harfleri yazılmış. Bu bölmelerden bir tanesi seçildiğinde bölmenin üzerinde yazılı olan harfin M olma olasılığı X, A olma olasılığı Y ise X bölü Y oranı kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi M olma olasılığı bu kaç harfli bu arada? SML hoca 7 harfli. Matematik de sevgili arkadaşlar 9 harfli toplam 16 tane harf var. Şimdi ben bir tane harf seçeceğim. Tüm durum 16. M olma olasılığı bak burada bir tane M var. Burada bir tane M var. Burada bir tane M var. Tane M var. Yani 3 bölü 16. Bunu ben neye böleceğim? A olma olasılığı. Kaç tane A var? Bir tane burada var bir tane burada var başka yok. O zaman 2 bölü 16'ya böleceğiz. Bunu ters çevirip çarpmaya uğraşmayın. Şöyle ikisinin de paydası 16 olduğu için cart cart gitti cevap değilmiş bakın 3 bölü 2'ymiş. Yani o halde cevabımız bizim 3 bölü 2 olacak diyebiliriz. De yanlış. Neden yanlış? Ben onu çözerken daha sen ekrandan çoktan söyledin. Hocam A A bir tane daha A var burada. Evet bir tane daha var dolayısıyla 2016 değil ne olacak 3 bölü 16 olacak iki tane aynı sayıyı birbirine bölersen elinde sadece ama sadece bir kalır o halde cevabımızda Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Kusura bakmayın gençler, az daha gözden kaçırıyorduk. Devam 220. sayfayla istatistik konusuyla. Peki bu konuyu nerede işleyeceğiz bir sonraki e, videomuzda. Görüşürüz diyelim arkadaşlar istatistik konusunda. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.